Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta pişe bir koydu oynuyoruz. Ben bu oyunu hiç bilmiyorum. Ne yapıyorlar ya? Hemen nereye koyacağım? Oo şuralara koyayım. Koy koy. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç? Bu ne? Bu ne? Bu havai fişek mi abi? Bu ne abi? Havai fişek mi ney de ki ya? Halo patlat. Abi deka Kardeş nasıl bir böyle nasıl bir havai fişeği görebilirsin? Var abi. Alay fişekler. Fişekler. Oha. Doğan gruba. Ha, buradalar. Elli binim var. Yok artık. Al al. Aldım valla. Ne Ben ne aldım? Ben ne aldım? Ben ne aldım abi? Bir dakika. Tak. Gel. Ben bunu da tak. Oh! Bu TNT'yi çok merak ediyorum. Yakıyorum. Yak. Takmayı açmayı unuttum. Tak bak! Açıyorum. Açtım. e ee, kardeşim çakmak yakın ağaçtım allah o ti gel patlıyor titi yani de normal hava bir şey. o o kadar a bu bu tat kötüymüş ha. Vallahi kötüymüş. Tat tat bom. <Gülüyor> ne aldım abi ben ya. Ben bu oyunu hiç bilmiyorum ama. Oy! Uç. Nereye uçtun ben ya? Uzaya uçtum ben vallahi uzaya uçtum. Uzaya uçtum. Burayı ben patlatacağım. Ne yapıyorsun kardeş? Bunda hava içi ne olacak çok merak ediyorum. Valla hava fişik ver, hava fişik, hava fişik. Şeke ver vallahi. Fişek nerede alacağız? Hava fişeklerim nerede? Havai fişek. Fişekler nerede? Kardeşim, fişek, fişek. Bunlar mı fişekler? Ya. Ha burada var. uy en güçlü hangisi bu kat 50 bir en güçlüsü bu yok artık ya o zaman biz hangisini alalım bunu alalım yok bunu alalım öyle öyle gideriz taklaaaaaaaaaak ama bunu ben neden aldım? Gerçekten biliyorum. Ama bu zaten çok şey yararlıydı. Bak dur. Usta. Uzupladım uçtum. Harika eller uzay uçtum uzaya. Korku oyunu gibi oğlum bu ne? Vallahi korku oyunu gibi. Yakın bunları yakmak istiyorum ben. Korku oyunu gibi. Nereye gidiyorum? Buraya. Bak ben burayı TNT ile şimdi açarım ha. ya kaç? Bak açın. Niye açmadı? Allah verdi TNT ile burayı açarım. <gülüyor> Bom. Karşı. Orman yangını mı olacak kurtarışım? baştım. Void. Dördüz demek bale hiç bir şey olmadı. Hiçbir bir şey olmadı. Hiçbir şey. Gördüğünüz gibi bana hiç bir şey olmadı. Şurada da şurayı vayıp sonra Bekle. Evet. Hayır bir daha. Çocuk yak Para hemen zaten. Burayı yak. Aç. Yap. Hangisi kazandı? Bu mu kazandı? Arkadaşlar bu diyorsanız yorumlara mavi yazın. Bu diyorsanız üstündeki yazıyı yazın. Bakalım hangisi daha iyi? Kaç! Kaç, kaç, kaç, kaç, kaç! Kardeş. Kardeş. karşı Suratına ne olmuş senin? Muratına ne olmuş? Ne? Bunu patlatacağım. Yık. Yıktım valla. Karşı. Adam oyundan çıktı. Bunu nasıl yollayacağım? Şey Kaç. Oy. Ateş. Bap. Koy. Ateş! Uzaya uçtum uzaya uzaya Bekle ben bunları hepsini şimdi Bekle ben bunların hepsini şimdi patlatırım Kardeş da uh, uzaya Ko, uçuyoruz lan Bas Aha di gitmiyor Bizi uçurun! Bismillahirrahmanirrahim. Kardeş, uçtuk kardeş özür dile bu kardeş. Hadi uçalım. Nasıl uçacağız? Füsleme de, ede jeteli de. Kardeşim nasıl uçacağız? Bunları ateşle ateşle oy la. Nereye yapacağım oğlum ben ne yapacağım? ne yapacağım ne yapacağım yok ki ne ne yapacağım oğlum uçacağım eyle mi neyle o zaman ben de patlatırım kaç Kardeş uzaya uçtum özür dilerim Haydi uzaya uçacağız hadi gidelim Uy, uçtuk Ne yapacağız şimdi gidip şey alalım Ne alalım Karşım sen ne kadar hızlısın ya Da kalam ya when ayer ateş ateş Bom. hadi gidelim gidelim koş koş koş koş koş Küçük dükkanından, çatlaktan, pil mi? Pil ne alaka? Bakalım, bunu da takalım. bu artık çıkarabiliriz. Bu ne? Kardeş, uzaya olsun. Al bir daha atıyorum. Herkese atıyorum. Eline kuruşma! Bundan daha az para veriyor. Kardeş çekil. Başka bu bile yüz veriyor. Ama bence şu an en iyisi bu. bunu bunu atıyorum. Bunu da buraya şey koyuyorum. ateşledim dedim. Yerinde ateşle. Çok. uzaya uçtab. Alab kaç? O ne be? Vay be. Bunlar de? Işte. Bu yıldız ne yapıyor? Bunu yapıyor onların hepsini. Bu kaçıyor ki? bu ne la? O ne? Hayır tramvon ekip ha. ha Burada yol var mı zaten? ne Ha adam Amur. Bu ne? Ne oldu? Bunu bunu patlatacağım olacak. Kaç! Ne? Ne oldu? 4 birim oldu. 30 tane roket var. Bir. İki. Bundan mı? Yoksa bundan mı? Kardeş! Kardeş, o patates gibi ne? Ah! Ne oldu? Ne? Bu çalışmıyor ya. Ne pajamgarç burada kod mu var burada? bu bu sonsuza denk oluyor mu? Bu ne diye? adamın birisi gelmiş. Bunu böyle yapmış. Yakmış. Sonra Buradan bir yere böyle saklanmış. bana onu orada patladığını görün Vallahi korktum. Nasıl oldu? God yok mu ya god god. Kot. Nükleer bomba. Wi! Ui! Kaç lira veriyordur ya? No no no. Wow! Hadi gelim. Gardeş hep gidese hem ineksizsen nasıl bir şeysin? Uy! Hmm. Aa! Uy. Gardeş. Uçduk. Ede uzaya uçtuk. Kardeş intihar etti. Al. Allah'a rağmen etsin. No no no no no no no Hadi bay bay. we uzaya uçtum yemin ediyorum ha. Uzaya uçtum. Kaç run dırırır. Kaç run dırırırır. Oy. İlk önce bunu Sonra bunu yaçıyorum. Ben bunu atıyorum. Atınca bir daha atarsam. Pum. Ama bu da iyi şey yarıyor. Valla bura ne de lan? Ana! Bitti. Nerede? Ana. Oh be. Valla akşam akşam akşam akşam Mürüm bozuldu Ama Çeken değil göz Kardeş beni de Fırlat Ateş Kardeş öldüm kardeş Kardeş beni bir daha bekle Kardeş Kardeş intihar et kardeş. Gidelim fişeklere bakalım. Altı birimiz var. Elli birimiz. Ben niye bunu almadım? Ben niye bunu almadım? Ben niye bunu almadım? Ben niye bunu almadım? Arkadaşlar kodlara bakabilir miyim? Lütfen. Ben kodlara bakacağım valla. Kodlara bakacağım. Sonra 50 bin biriktireceğim. Bunu alacağım. Ama inşallah güzeldir yani. Küçek mi? Küçek. Al. bu yüzü mü bu yüzünü 50 50 bunu hayatta almam ben kotlara bakmak istiyorum kotlara bakacağım valla ben hemen şöyle bir tane kotlara bakacağım neyse ya Arkadaşlar videomuzdan arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Son bir kere şunu da patlatayım.